t kare artı 8t artı 15'i çarpanlarına ayırınız. Çok güzel. 2011 biriyle çarparsak ne olur düşünelim. Parantez içinde t artı a çarpı parantez içinde t artı b. t harfini kullanmamın sebebi buradaki bilinmeyenin t olması. Eğer bu ifadeyi dağıtarak açarsak t çarpı t eşittir t kare artı t çarpı b'den b artı a çarpı t'den a, t artı a çarpı b'den ab olur. Kısacası buradaki bütün terimleri şuradaki terimlerle çarpmış olduk. Şimdi burada t içeren iki terimimiz var. Onları bir araya getirebiliriz. T ortak parantezine alırsak t kare artı parantez içinde a artı b b artı a olarak da yazabiliriz. Fark etmez çarpı t artı AB. Ve bu iki ifadeyi karşılaştırdığımızda birbirlerine benzediklerini görebiliriz. Burada kareli terimin katsayısı 1, burada da 1. Aslında 1 olduğu için yazmamıza gerek bile yoktu ve yazmadık. Parantez içinde A artı B çarpı T'nin katsayısı ise A artı B. Yani bu 8 sayısı. Burası A artı B olabilir. Ve AB sabit sayısı ise 15 olabilir. Yani eğer bunun çarpanlarını ayırmak istiyorsak, öyle bir a ve b sayıları bulmalıyız ki, çarpımları 15, toplamları ise 8 olsun. Şimdi bir de t yerine x kullanıp göstereyim. x daha çok kullanılır. Eğer x kare artı bx artı c formunda bir ifade görürseniz, buradaki katsayı yine 1, toplamları şunu, çarpımları ise şunu veren iki sayı bulacaksınız. Yani toplamları 8'i, çarpımları ise 15'i veren iki sayıya ihtiyacımız var. Peki hangi iki sayının toplamı 8, çarpımı ise 15'tir? 15'in çarpanlarına bir bakalım. 1 artı 5 olabilir, ama bunların toplamı 8'i vermiyor. 3 artı 5 olabilir, toplamları 8 ediyor. Yani a ve b 3 ve 5. 15 3 çarpı 5'e eşit ve 8 de 3 artı 5'e. Aslında şimdi t çarpı 3 çarpı parantez içinde t artı 5 diyebiliriz. Nasılsa a ve b'nin ne olduğunu bulduk. Ama benim yapmak istediğim gruplama yöntemiyle bu ifadeyi çarpanlarına ayırma. Yani aslında az önce gösterdiklerimi tersten yapacağım. Şimdi yukarıdaki polinomu yazalım. t kare artı 8t yerine at çarpı bt formunda yani 3t Artı 5t şeklinde yazacağım. 3t artı 5t. Yani buradan başladım. Şimdi de bunu yaptık. Şu ortadaki terimi toplamı 8 olacak katsayılara böldüm. Ve son olarak artı 15. Şimdi gruplama yöntemiyle çarpanları ayırabilirim. Bu iki terimin ortak çarpanı t. Bu iki terimin ortak çarpanı ise 5. O halde bu ilk ifadeyi t ortak parantezine alalım. t çarpı t artı 3 ve bu tarafı da 5 parantezine alalım. 5 çarpı t artı 3 olur. 5 t bölü 5 eşittir t, 15 bölü 5 eşittir 3. Şimdi de t artı 3 ortak parantezine alabiliriz. Bakın her iki tarafta çarpım halinde t artı 3 ifadesi var. Öyleyse onları dışarı çekelim. Parantez içinde t artı 3 Çarpı parantez içinde t artı 5 oldu. Artı işareti pek güzel olmadı. Tekrar çizelim. Ve t artı 5. İşte hepsi bu. Aslında bu gruplama metodunu kullanmak zorunda değildik ama böyle yapınca, böyle yapınca daha anlaşılır olacağını düşündüm. mesela sen soruya baktığımız gibi burada toplamları 8'i, çarpımları ise 15'i veren 2 sayı var deyip hemen sonucu tahmin edebilirdik. Kısacası cevabımız t artı 3 çarpı t artı 5, ya da t artı 5, çarpı t artı 3. İkisi de olur.